İsyanlardayım dedi, hayır, imtihanlardaydı, fark etseydi, kurtulacaktı. Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakilerin anlayabileceği kadardır. Göz yaşının bile görevi varmış, ardından gelecek gülümseme için temizlik yaparmış. Yapraksız kaldın diye gövdeni kestirme, zira bu işin baharı var. Bir yandan korkun bir yandan umudun varsa iki kanatlı olursun, tek kanatla uçulmaz zaten. Sus gönlüm, bütün bu susmalarına karşılık her şeyin hayırlısının olacağına inanarak sus. Kapı açılır, sen yeter ki vurmayı bil, ne zaman, bilemem, yeter ki o kapıda durmayı bil. Nasibinde varsa alırsın karıncadan bile ders, nasibinde yoksa bütün cihan önüne serilse sana ters. Hayat bir nefestir, aldığın kadar, hayat bir kafestir, kaldığın kadar, hayat bir hevestir, daldığın kadar. Dün akıllıydım, dünyayı değiştirmek istedim, bugün ise bilgeyim, kendimi değiştirdim.